Evet, Briefing Odası'nda bu hafta Kuzey Kore'yi tartışacağız dedik. Kuzey Kore bütün Doğu Asya'daki dengeleri adeta alt üst eden ve Pasifik'te yeni bir canlanmayı bir savaş riskini gündeme getiren bir konu. Bu hafta konu başlıklarımıza göz attığımızda yine her zamanki gibi jeopolitik bakışla başlıyoruz. Burada kısa bir Kore tarihi ve sonrasında bugüne nasıl geldiğimizi anlatacağız. Zaman tünelinde Kore'nin yeni lideri Kim Jong Un'la beraber neler yaşandığını ve krizin sıcak arka planını göreceğiz. Uzman görüşünde Amerika ve Pasifik Asya ilişkileri üzerine uzman Kılıç Kanat bizimle birlikte olacak. Önemli aktörlerde yine bu tartışmanın etkileyici aktörlerini gündeme getireceğiz. Risk analiziyle beraber bütün önümüzde yer alan riskleri elden geçirmeye çalışacağız ve gelecek senaryolarıyla programımızı sona erdireceğiz. Evet programımıza her zamanki gibi künye ile başlıyoruz. Hemen künyemize kısaca bir göz atalım ve buradan programımızda neler olduğunu hemen bir görelim. Kuzey Kore'nin bulunduğu yer hepimizin bildiği gibi tam Doğu Asya'da Pasifik'in tam ucunda Asya'nın ucunda yer alan bir ülke. Evet Kuzey Kore'nin öncelikle diğer bilgilerine baktığımızda Kuzey Kore... Ee, Karadeniz bölgesi kadar küçük bir ülke aslında ekonomisi de buna mukabil son derece küçük Güney ile de biraz sonra karşılaştıracağız ama şu anda yaklaşık 25 milyon civarında bir nüfusu olduğunu biliyoruz Evet ekonomisine baktığımızda yaklaşık 12,5 milyar dolarlık bir ekonomisi var Yani Türkiye'nin yaklaşık 66'da biri kadar Kişi başına düşen milli ilgelerine baktığımızda ise Türkiye'nin Kuzey Kore'den yaklaşık 22 kat büyük olduğunu görüyoruz yani nüfusu büyük, yeri kritik ancak ekonomisi ve nüfusu buna mukabil küçük bir ülke olan Kuzey Kore'nin kriziyle başlıyoruz. Evet ikinci görüntümüzü alalım Kuzey ve Güney karşılaştırması. Evet bu aslında biraz daha fikir veren bir şey çünkü Kuzey Kore ile Güney Kore biraz sonra daha detaylı aktaracağız ama yakın bir zamanda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ayrıldı ve yaklaşık beraber Aynı çizgiyle başladılar ancak şu anda milli gelire baktığımızda yaklaşık 1.15 trilyonluk bir ekonomisi var Güney Kore'nin. Buna mukabil Kuzey Kore 12.5 milyar dolarda kalmış. Yani arada devasa bir fark var. Kişi başına düşen milli gelirde Kuzey Kore 506 dolarken Güney Kore 23 bin dolar. Büyüme oranında %0.8 iken Kuzey Kore, Güney Kore 2.7 Diğerlerini zaten ayrıntılarını ekranda görüyorsunuz ama burada asıl e, hatırlamamız gereken şeylerden bir tanesi şu. Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerçekten dağlar kadar fark var ve bu fark da büyük oranda ekonomiye, teknolojiye, altyapıya ve insan kalitesine dayanıyor. Evet bir sonraki görüntümüzle devam edelim. Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bir kritik fark daha var. Bu da aslında bugünkü tartışmanın önemli e, özelliklerinden bir tanesini oluşturuyor. Bu da din farkı. Kuzey Kore 1945'ten itibaren e, Sovyetler Birliği'ne yakın olarak e, yer almış bir ülkeydi. Komünist bir ülkeydi. E, buna mukabil Güney Kore ise Batı blokuna yakın daha çok Amerikalılara kucak açan bir ülkeydi. Bu nedenle din konusunda tam anlamıyla bir fark var iki ülke arasında. Kuzeye baktığımızda Kuzey'de en büyük din %16 ile Şamanizm. Hemen ardından bir Kore dini olan %13.5 ile Şendoizm geliyor. %4.5 Budizm ve Hristiyanlık sadece 1.7 civarında. Evet diğer kategorimiz var %65 civarında. Bu da büyük oranda tam ateizm değil ama kendisini herhangi bir dine bağlı hissetmeyen doğa dinine veya bu dinlerin dışında başka dinlerle ilişkili gösterenleri oluşturuyor. Evet Güney Kore'ye baktığımızda ise Hristiyanlığın oranı şaşırtıcı derecede yüksek yaklaşık %26.3 civarında, Budizm %23 ve diğer dinler yani ülkenin yarısı da %50'yi oluşturuyor. Yani bir başka deyimle bir başka tabirle söyleyecek olursak ülkedeki bir dine mensup olan insanların yarısı Güney Kore'de Hristiyan. İşte burada belki bir şeyin altını çizmek lazım. Hristiyanlığın bölgeye girişi Asya'ya girişi 1880'lerin sonunda olmuştu. Japonya'nın bu ülkeyi işgaliyle beraber, Kore'yi işgaliyle beraber aslında Japonlara bir tepki olarak insanlar Hristiyan oldular o dönemde. Ama bir örnek vermek gerekirse 1914'te 16 milyon kişiden Kore'deki 89 bini protestan, 79 bini katolikti. Ama bugüne baktığımızda bugün bu oran inanılmaz şekilde yükselmiş durumda. O nedenle bu din sorununu, dinle ilgili ilişkileri sürekli gündemde tutmak gerekiyor. Çünkü Kuzey Kore batının oyuncağı olduğunu söyleyerek Güney Kore'nin buna da delil olarak Hristiyanlığın yükselmesini örnek olarak gösteriyor. Amerika'da özellikle buradaki protestan ve diğer grupların en çok etkili olduğu Amerika ise bu ülkeyi din özgürlüğünün bir yeri bir örneği olarak gösteriyor. Evet bir de burada çok kısaca ordudan bahsetmek gerekir. Çünkü bu da dinle çok ilişkili. Kuzey Kore'nin kendisine ait bir dini olduğunu söyledik. Şendoizm dedik. Bunun da ötesinde Kuzey Kore bir ideoloji geliştirdi kendisi için ve Yuche denilen bir felsefe geliştirdi. Bu özetle kendi kendine yetme felsefesi. Din yerine kendi kendine yetmenin bütün toplumu kendine getireceği ve ülkeye bağlılığı artıracağına inanılıyor. İkinci buradaki önemli nokta şu Songun diye bir devlet ideolojisi var. Bu ideolojiye göre Kuzey Kore'nin kuruluşunda insanlar aktivitelerine göre farklı kaslara ayrılıyorlar ve bunun sonucunda da ülkedeki ordunun önemi çok artıyor ve ülkede tam anlamıyla bir ordu devlet, ordu millet mantığı oluşturuluyor. İşte bu nedenle de dünyanın dördüncü büyük ordusuna sahip az önce ekonomik rakamlarını gördüğümüz Kuzey Kore. Evet şimdi jeopolitik bakışla bugünkü programımıza devam ediyoruz. Evet öneminden başlıyoruz bugün Kuzey Kore'nin. Kuzey Kore'nin tarihinden belki çok kısa bahsetmek gerekir. 1880'lerden itibaren almak gerekirse bu dönemde daha önceki süren işgallerden sonra bağımsızlığını kazandı Kore bir bütün olarak. Ama hemen bunun ardından Rusya'nın bir egemenliği görülmeye başlandı bu ülkede. Rusya'nın egemenliğinin hemen ardındansa 1905 yılında büyük çok meşhur Japon Rus savaşında Japonların Rusları yenmesinin hemen ardından ülkede bir Rus Çin pardon Japon dönemi başladı. Japonlar 1905'ten itibaren ülkeyi işgal ettiler ve ülkeyi büyük oranda yönettiler. 1910 yılında ise Japon egemenliği tam anlamıyla ülkeyi Japonya'ya ekleyerek ilhak noktasına geldi ve bu ilhak 1945'e kadar devam etti. Bu dönem Kore tarihinde son derece acı bir dönem olarak anlatılıyor ve Japonya'nın ülkeyi işgal ettiği, dinini değiştirmeye çalıştığı, kültürünü değiştirmeye çalıştığı şeklinde anlatılıyor. Ve gerçekten de belli noktalarda Japonların dili yasakladığı, Japon kültürünü öne çıkarttığı ve bir şekilde Japoncayı öne çıkarttığı biliniyor. 1945'te yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya Savaşı kaybetti. İşte Japonya'nın savaşı kaybetmesinin hemen ardından ülkede bütün dengeler değişti. Çünkü Japonya'nın ardından 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra ülke ikiye bölündü. Çünkü aynı Almanya'da olduğu gibi Kuzey'den Sovyetler Birliği ülkeyi işgal ederken Güney'de de Amerikalılar öncülüğünde Güney Kore kuzeyden ayrıldı ve Sovyetler Birliği ile Amerika arasında yani Soğuk Savaş neticesinde ülke tam anlamıyla ikiye bölünmüş oldu. Aslında bu bölüme geçici bir bölümü olarak kurgulanmıştı ve 5 yıl içerisinde tekrar birleşeceği söylenmişti. Ancak böyle olmadı çünkü Kuzey'de Kim Il Sung yani Kuzey Kore'nin en büyük lider olarak geçen, kurucusu olarak geçen Kim Il Sung liderliğinde Kore Komünist Partisi Sovyetlerin desteğiyle bir yönetimi ele geçirdi ve ardından iki ülke arasında savaş çıktı ve bu birleşme tam bir hayal olarak kaldı. Bu aslında ilk başlarda Rusya ile Amerika arasındaki bir savaş olarak gündeme gelmişti. Ancak savaşın hemen ardından güneyin bastırmasıyla kuzey Japo'ya Çin'e kadar kaçtı ve Çin'in yardımlarıyla beraber kuzey toparlanıp tekrar kendi topraklarını ya da daha önceki ayrımdan önceki toprakları eline geçirdi. İşte bu nedenle aslında tam anlamıyla bir vekalet savaşlarının ülkede yer aldığını söyleyebiliriz. Neden Amerikan savaşı diyoruz, Amerikan Çin savaşı diyoruz? Çünkü... Amerika e, Güney Kore ordusunun Güney Kore tarafında çarpışan Birleşmiş Milletler ordusunun %80'i Amerikalılardan oluşuyordu. Bunu 16 toplam 16 ülkeden gelen askerlerse %20'sini oluşturuyordu. Hemen burada resimde de fotoğrafta da görüyoruz. Aslında bizim hatırladığımız başka bir boyutu var bu Kore'nin. E, o da Türkiye'nin de katıldığı Kore Savaşı. Bu dönemde bu 16 ülke arasında Türkiye'de 5090 kişilik bir Tugay'la ülkeye gitti ve 1950 ile 53 yılları arasında bu ülkede savaşa katıldığı Amerikan tarafında Türkiye'nin NATO üyesi olması hepimizin bildiği gibi bununla doğrudan ilişkili. Burada yine hatırlamamız gereken şeylerden bir tanesi bu savaşın ne kadar acımasız olduğu. Çünkü bu kısa süren savaşta yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetti ve o günden bugüne bu yarım adadaki, Yarımadası'ndaki savaş bir türlü bitmedi. Bundan sonraki dönem aslında daha az gelişmenin olduğu nispeten daha durgun bir dönemdi. Çünkü Soğuk savaşta birlikte Soğuk Savaş'tan bugüne Kuzey Kore hep Varşova patlının yanında yer aldı. Güney Kore ise ekonomiye yatırım yaparak daha sonra Asya Kaplanları olarak bilinen bir ekonomi uygulamasıyla beraber daha çok batı ile birlikte hareket etti ve ekonomik gelişmeyi öne çıkardı. Evet burada ekranda görüyorsunuz bu dönem Kim Il Sung'un aslında yönetimiyle başladı. Kim Il Sung ülkeyi uzunca bir süre tek başına yönetti ve tam anlamıyla bütün ülkedeki güvenlik civatalarını sıktı. Ve ülkeden dışarıya neredeyse hiçbir haber çıkmamıştı. Bizim konumuzla ilişkili olarak e, aklımızda tutmamız ya da hatırlamamız gereken örneklerden bir tanesi şu. 1956 yılında bu dönemde Sovyetler Birliği'nin yardımıyla Kuzey Kore nükleer programına başladı. Ve bu nükleer program adım adım bugüne kadar devam etti. Bugüne kadar geldi. Kim Il-sung ve ardından gelen Kim Jong-il tam anlamıyla bir kült oluşturdular. Bu kültle beraber ülke adeta liderine tapan bir ülke haline geldi. Mesela bir örnek verelim. Kim Jong-il'in, ikinci lider olan Kim Jong-il'in ülkede e, Korelilerin, Kuzey Korelilerin inancına göre e, Kim Jong-il'in ülkedeki bütün hava gelişmelerini yönettiği, yağmuru, karı, e, güneşi Kim Jong-il'in kontrol ettiği ve böylece e, çok sihirli tanrısal bir takım güçlere sahip olduğuna inanan ciddi bir kesim oldu. Yani bizim bildiğimiz Basitçe bir e, kürt değil, tam anlamıyla dine benzer bir yapılanma burada oluştu. Buradan birkaç başlık aktarmak gerekirse yine bugünkü konumuzla ilgili olarak 1985 yılında e, bu nükleer programının ilerlemesiyle beraber ve yavaş yavaş Varşova Paketinin göçmesi ve Kuzey Kore'nin krize girmesiyle beraber 1985 yılında Kuzey Kore ee, nükleer malzemeler karşısında nükleer programı durdurma karşılığında pazarlığa oturdu ve MPT dediğimiz daha önce İran programında detaylı anlatmıştık nükleer silahsızlandırmayla ilgili anlaşma çerçevesinde müzakerelere oturdu. Ancak Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla beraber tam anlamıyla ülke bir çıkışa çöküşe doğru yol aldı ve böylece masaya oturmak zorunda kaldı. Çünkü ülke kendisinin finanse edemediği, ülkede çok ciddi açlık yaşandı, işsizlik yaşandı, ekonomik sorunlar binlerce insanın açlıktan ölmesiyle neticelendi. İşte bundan kaçmak için MPT'yi tekrar gündeme getirdi Kuzey Kore, nükleer konusunda masaya oturdu ve gıda karşılığı müzakereyi başlatmış oldu. 1993 yılında yeniden NPT'den çekildi ve halen üyeliği askıda şu anda. Bu da şu demek, ülkedeki nükleer müzakereler, Uluslararası toplumun kontrolünün dışında ve Kuzey Kore burada kendi başına hareket eden bir ülke olarak şu anda bulunuyor. 1996 yılında yine büyük bir kıtlık yaşandı. Hatta bu filmlere konu oldu. Bu dönemde 200 bin ila 2 milyon kişinin açlıktan hayatını kaybettiği söyleniyor, iddia ediliyor. 1998'de Birleşmiş Milletler ülkede gıda yardımına başladı ve bunun ardından yine müzakereler yine müzakereler devam etti. Evet, nükleer müzakereler dedik. Biraz belki bunu detaylandırmak lazım. 1985'te başladığını söylemiştik müzakerelerin. 2000'li yıllarda, 2002 yılında özellikle Kuzey Kore'nin gizli bir nükleer programı olduğu ortaya çıktı ve bunun neticesinde uluslararası toplum Kuzey Kore'ye ciddi bir baskı uygulamaya başladı. Ancak bu çerçevede, NPT çerçevesinde Ülkeye Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun e, temsilcileri geldi. Ancak bunlar Kuzey Kore tarafından ülkeden kovuldu. İşte tam bu bağlamda e, George Bush, Amerikan Başkanı George Bush 2002 yılında yaptığı meşhur konuşmasında bir şer eksenini tanımlamıştı. Kuzey Kore'yi de kendi halkına, kendi halkını açlıktan öldürüp, bu parayı silaha yatıran ülke olarak şer cephesinin içinde, şer ekseninin içinde e, tanımlıyorum diyerek Kuzey Kore'yi tam anlamıyla şeytanlaştırdı. Bunun neticesinde Kuzey Kore 2003 yılında MPT'den yeniden çekildi ve daha sonrasında altılı görüşmeler başladı. Altılı görüşmeler şuydu, e, bölgedeki etkili ülke üzerindeki etkili 6 ülke bir araya geldiler ve e, Kuzey Kore ile pazarlık için masaya oturdular. Buradaki satır başlarını şöyle belki aktarabiliriz. 2005 yılında Kuzey Kore yeniden ekonomik yardım karşılığında nükleer programı durdurma kararı aldı. Ancak bu kararı almış olmasına rağmen yeniden nükleer deneme yaptı. Aslında Kuzey Kore'nin tarihi biraz böyle. Son 10 yıl içerisinde sürekli masaya oturuyor, sürekli anlaşma imzalıyor. Anlaşma imzaladıktan birkaç ay sonra biraz rahatlayınca bu sefer bir nükleer deneme veya füze denemesi yaparak daha sonra bu şeyden vazgeçiyor, anlaşmadan vazgeçiyor. Bu dönemde en kritik anlaşma 2008 yılında yapıldı ve Kuzey Kore'nin bütün nükleer tesislerini açması, uluslararası topluma bildirmesi, bunun karşılığında yine gıda alması karşılığında anlaşma yapıldı ve böylece Amerika, Kuzey Kore'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkardı. Tam anlamıyla bir barış dönemi, bu dönemde bir balayı yaşandığını söyleyebiliriz. İşte bu dönemde tam her şey iyi gidiyor derken Kuzey Kore'nin gizli nükleer e, tesisleri ortaya çıktı. Tekrar ilişkiler tıkandı. 2009'da tekrar nükleer deneme yaptı e, Kuzey Kore ve sürekli böyle devam etti. Tam 2011 yılında işler rayına girecekken bu sefer ülkenin ikinci lideri, ...çok güçlü lideri Kim Jong-il hayatını kaybetti ve böylece görüşmeler bir kez daha askıya alınmış oldu. Evet çok özetle Kuzey Kore'nin e, tarihi buydu müzakerelerin tarihi buydu. Şimdi bir, birkaç başlıkla ekonomiye de bir göz atalım. Çünkü Kuzey Kore'de ekonomi çok önemli bir e, nokta, çok önemli bir konu. E, biliyorsunuz İran'la yapılan nükleer müzakerelerde bu tür şeyler çok az gündeme geliyor. Ancak Kuzey Kore ekonomik e, doğal kaynaklarının yetersizliğinden dolayı son derece zor anlar yaşıyor ve büyük oranda yemek karşılığı, gıda karşılığı anlaşma yapma noktasına geliyor. Ülkenin doğal kaynaklarına baktığımızda demir, cevheri ve ...kömür üretimi var ve bu konuda dünyadaki en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Ülkede tam anlamıyla bir komünist ekonomi uygulandı uzun yıllar boyunca. Yani planlı ekonomi, merkezden planlanan ekonomi ancak bu ekonomide enflasyon ve ardından çöküşü getirdi. Buradaki sıkıntılardan bir tanesi şuydu... Uzun süredir uygulanan bu ekonomiyi değiştirmeye hiçbir ülkenin gücü yetmedi. Çünkü ülkedeki elit dengesi bu ekonominin üzerinde konmuş durumda, üzerine uygulanmış durumda. Ayrıca izolasyonist politikalardan dolayı, Birleşmiş Milletler yaptırımlarından dolayı ülkedeki ekonominin gelişme noktasında da ciddi yedek parça sorunu var. O yüzden de son derece sıkıntılı anlar yaşıyor. İnsan kaynağına kısaca yine bir başlık olarak bakmak gerekirse Kuzey Kore'nin. Şu anda Birleşmiş Milletlere göre ülkenin yaklaşık 25 milyonluk nüfusunun 16 milyonu tam anlamıyla açlık sınırında yiyeceğe mahkum ve hatta belki de ve belki de mahkum diyebiliriz. Çin ve Güney Güney zaman zaman buraya büyük yemek yardımı yapsa da halen ülkede en büyük sorunlardan bir olarak bunun geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi programımıza zaman tüneliyle devam edeceğiz. Zaman tüneli, zaman tünelinde Kuzey Kore'nin üçüncü lideriyle devam edeceğiz. Kim jong Un'un liderliği. Kim Jong-un çok genç bir lider. Şu anda 30 yaşında ve 17 Aralık 2011'de gündeme geldi, iktidara geldi. Ve iktidara gelmesi tam anlamıyla bir aslında sürpriz oldu. Çünkü bu kadar genç bir lider şu anda halen dünyada yok. Gelir gelmez Kim Jong-un'un yaptığı şeylerden bir tanesi gıda yardımı karşılığı. Nükleer müzakereleri yeniden başlatmak oldu ama tam yine müzakereler başlıyor derken müzakereler başlamışken Nisan ayında 2012 yılında Nisan ayında Kim Jong-un da yine benzer bir şey yaptı ve bir nükleer deneme daha yaptı. Bu denemeyle birlikte yine 2012'de Şubat ayında başlayan müzakereler gıda yardımı karşılığı nükleer müzakereler yine sona erdi. Burada durmadı Kim Jong-un ve 2012 Aralık ayında yakın bir dönemde füze denemesi yaptı. Şubat 2012'de ise nükleer deneme yaptı. Buna mukabil Batı'nın cevabı biraz daha sert oldu. Burada Amerika ile Güney Kore ortak askeri tatbikat yaparak cevap verdi Kuzey Kore'ye ve gerilim tırmanmaya başladı. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler yaptırım kararı aldı. Birleşmiş Milletler'in yaptırım kararı almasıyla birlikte tam anlamıyla yani diplomatların hareketini ve para havalelerini, banka havalelerini engellemeye çalıştı Birleşmiş Milletler ve bunun ardından Kim Jong-il, genç lider Kim Jong-un bir nükleer tehditte bulundu ve Amerika eğer bunları durdurmazsa ve çekilmezse Amerika'ya nükleer bir saldırıda bulunacağını söyledi. İşte bütün gerilim de büyük oranda burada başladı. 4 Nisan'da Savaşın her an yaşanabileceğini duyurdu Kuzey Kore. Bu, bu açıklamayla beraber de geçen hafta gerilim tam anlamıyla zirveye çıktı. Şu anda 15 Nisan'da bir saldırı bekleniyor. Batı'nın şu andaki tahminleri eğer bir saldırı olacaksa 15 Nisan'da Amerikan toprağı olan Guam'a Japonya'nın üzerinden yapılan bir saldırı beklentisi var. Evet. Burada son nükleer denemeden birkaç başlıkla hemen bahsedelim. Biraz önce de söyledim. Kuzey Kore sürekli nükleer denemelerle elini açtı, pazarlık şansını artırdı. 1993, 98, 2006 ve 2009'da bütün bu tartışmaları durduran birtakım nükleer denemeler yapmıştı. Bunun sonuncusu 2013'te gerçekleşti. Burada iki tane önemli nokta var. Neden şu anda çok kritik olarak ele alınıyor? Çünkü daha önce Kuzey Kore'nin elindeki nükleer, elindeki roketler, elindeki füzeler nükleer başlığı taşıma yeteneğine sahip değildi. Ancak bu son açıklamayla beraber, son denemeyle beraber bu roketlerle, bu füzelerle taşınabilen çok küçük nükleer başlıklar yapabildiğini söyledi Kuzey Kore. Bu da... Birçok bölgede istediği yere atış yapabilme gibi bir e, özellik, bir yetenek kazandırıyor ülkeye. Asıl tehdit kaynağı işte bu e, gelinen durum. İkinci bir nokta ise şu, daha önce plutonyumla çalışıyordu e, Kuzey Kore, şimdi ise atom bombası konusunda çok daha etkili olan, Uranyumla bir deneme yaptığı ortaya çıktı. Büyük oranda herkes böyle olduğunu düşünüyor kesin bir delil olmasa da. işte bu da son deneme nedeniyle bütün dünyada alarm zillerini çalan önemli bir neden oldu. Şimdi programımıza bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra zaman tüneline devam edip programımızın ilerleyen bölümlerinde kılıç kanatla birlikte olacağız. Briefing odasında Kuzey Kore'ye devam ediyoruz. Evet burada hemen füzeleri görüyorsunuz ekranda. Biraz önce söyledik reklama çıkmadan önce. Daha önce şuradan başlamıştı, Hivasong'la başlamıştı, Musudan'la devam etmişti Kuzey Kore füze yapmaya. Ve şu anda Taipei Dong-2 füzelerini oluşturmuş durumda, yapmış durumda. Bunların menzili 6000 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu da belli Alaska'da dahil, Alaska ve Guam'da dahil Amerika'yı vurabilme kapasitesini gösteriyor. Şu anda Amerika'nın alarma geçmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi bu gelişmiş füze kapasitesi. Evet bir sonraki ekranımıza geçelim. Burada da menzile göreceğiz şimdi. Evet burada da menzilimizi ve haritamızı görüyoruz. Evet şu anda son geldiği teknolojiyle Kuzey Kore'nin vurabileceği yerleri görüyoruz. Hindistan'ın belli bölgeleri, Rusya'nın içlerini, Alaska'yı ve neredeyse Endonezya'ya kadar bir bölgeyi vurabilecek bir kapasite geliştirmiş durumda. Bu da bölgedeki Japonya'yı, Çin'i, Rusya'yı ve en çok da tabii ki Amerika ve Güney Kore'yi tam anlamıyla alarm durumuna getirmiş durumda. Evet, bunu da aktardıktan sonra bunu size paylaştıktan sonra şimdi uzman görüşümüzle devam ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz Doktor Kılıç Kanat. E, kendisi şu anda hem Amerika'da öğretim üyesi e, bir üniversitede hem de aynı zamanda SETA adlı düşünce kuruluşunda e, çalışıyor Washington DC'de. E, kendisi Asya uzmanı. O yüzden de Asya'daki dengeleri Kuzey Koran'ın bu hareketinin e, maliyeti nedir? Bu dengeleri nasıl oluşturuyor? Bunu biz anlatacak. E, Kılıç merhaba. Merhaba, merhaba Kılıç Bey. Ha, ben duyabiliyor musun? E, duyuyoruz, evet. E, evet. Hemen sorumu tekrar edeyim ben. E, şu evet. anda bir kriz başlamış durumda. Herkes alarma geçmiş durumda. Detaylarını sormayacağım ben ama e, bu Hı. kriz ne anlama geliyor? Kuzey Kore bölgede neyi değiştirdi? Kimin ayağına bastı da şu anda hep bir ağızdan herkes e, panik durumuna geçti? Şu an Kuzey Kore'nin ne yapmak istediği konusunda soru işaretleri var. Kim Jong-un'un liderliğini çeşitli teoriler burada ortaya atılıyor. Bunlardan birincisi Kim Jong-un'un kendi ülkesinde liderliğini pekiştirmek için yaptığı bir girişim olarak adlandırılıyor. Nitekim bunu Kuzey Kore sıklıkla yapıyor her seferinde yeni bir diplomatik girişimden sonra. bu Bundan birkaç sene önce Kim Jong-il hayattayken New York Filarmoni Orkestrası'na Pyongyang'a çağırdıktan hemen sonra yeni bir misil denemesi yapmıştı, nükleer deneme yapmıştı. Kim Jong-un da babası gibi önce Dennis Rodman'ı getirdikten sonra herkese iyi bir imaj, yumuşak bir imaj, yumuşak batılı lider, konuşulabilir bir lider, rasyonel bir lider imaj verdikten sonra bu tip girişimlerde bulunuyor. Onun için Washington'daki genelde analizlerde biraz kafa karışıklığı var. Bunun eğer iç politikaya yönelik bir hareketse bunun anlaşılabilir olacağını çünkü 21 yaşın 28 yaşındaki başkan olan bir gencin, bu tip şeyleri yapmak zorunda olduğu ve askeri tecrübesi olmayan, yani yok ile karşılaştırıldığında askeri tecrübesi, savunma sanayindeki tecrübesi çok az olan bir liderin bu tip şeyleri yapabileceği düşünülüyor. Yani içeride kendisini güçlendirmek için dış politikada sertleşme mi tabii, yapıyor? Tabii tabii. Yani saptırma hareketi genelde birçok otoriter liderin, hatta hatırlarsın 1998 yıllarda Clinton, Monica Lewinsky skandalını yaşarken Irak'a, Sudan'a, saldırmasını bu tip şekilde yorumlamışlardı. Dolayısıyla bunu bir domestik e, yani iç politikaya yönelik bir hareket olarak görüyorlar. Bu birinci tez. İkinci tezde e, Kim Jong unun un aslında muhatap alınmak istediği yolunda. Dolayısıyla bir taraftan sert bir krize yol açarken bu krizin bir şekilde e, bir fırsata dönüştürülüp Amerika tarafından yeniden muhatap alınıp yeniden görüşmelere başlayacağı bu kısa dönüsü. Ee, böyle bir de e, düşünce ve analiz var Washington'da. Ama burada tabii önemli bir, e, değinilmesi gereken önemli bir şey e, Amerika'nın Asya pivotunu başlattığından beri, Asya Pasifik pivotunu başlattığından beri herkesin söylediği yumuşak karnı olarak görünen ülke Kuzey Kore'ydi. Biliyorsun e, Obama he, başkanlığının hemen sonrasında Kampusya, Kampusya, geziler düzenleyerek Burada Asya pivotunu, Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde başlattığı pivotu devam ettirmek istediğini göstermişti. Bu bu konudaki kararlılığını göstermişti. Evet. Ama herkes bunu Kuzey Kore'de bunun ne olacağını düşünüyordu. Kuzey Kore'ye çok fazla e, manipüle etmeden, Kuzey Kore'yi çok fazla e, rahatsız etmeden bu politikanın nasıl gelişeceğini düşünüyordu. Bu şekilde e, bir evet. politika gelişmişti. Şimdi biliyorsun bütün... Asya Pasifik'teki Amerika donanması Kuzey Kore'ye doğru hareket etmeye başladı şimdi. Ve bundan en çok rahatsız olan ülkede Çin. Ee, evet. Çin her, her seferinde Kuzey Kore'ye destek vermesine rağmen bu sefer bir, ilk e, kınayan ülkelerden biri oldu. Çünkü bu Çin'in kendi e, basınında yazılanlar ve yapılan analizler bu hareketin aslında Amerika'yı ya yarayacağı, dolayısıyla Amerika'nın daha önce getirmeye çok fazla e, cesaret edemediği Çin'in tabiriyle, Donanmasının daha e, sağ, e, ofansif elementlerini bu şekilde Kuzey Kore'ye ve dolayısıyla Çin'e yaklaştırdığını söylüyor. Tabii evet. bunun e, Çin açısından bir başka tehdit de e, muhtemel bir evet. e, mülteci akını e, Kuzey Kore'den Çin'e doğru. Ve dolayısıyla Çin'in her zaman kendi güvenlik stratejisinde bir tampon bölge olarak kabul ettiği Kuzey Kore'yi kaybetme ihtimali. Evet. Evet. Ama Başak'ın'daki genel şey şu an için... Çok fazla bir alarmist bir durum yok. Dolayısıyla e, çok fazla endişe yok. Evet. Bunun daha önceki tehditlerden biri olduğunu düşünüyordu evet. Son çok kısa e, bir şey evet. soracağım. Bir soru daha soracağım. Hemen Skype'la şu anda Washington DC'den bağlandı e, kılıç kanat. E, sen liderlik çalıştın akademik hayatında. E, yani evet. liderlerin ülkelerin dış politikasındaki etkisini söyledin. Biraz önce de aslında kısaca bahsettin. Bir cümleyle söylersen. Kim Jong-un'un bu kadar genç bir liderin e, ülkede liderlik yapmasının şu andaki krize doğrudan etkisini bir cümleyle bize söyleyebilir misin? İki cümleyle söyleyeyim sana. Birincisi birincisi babasıyla tabii bu tip liderlik ilişkilerinde, diktatör, e, otoriter ülkelerdeki baba-evlat e, ilişkilerinde bir çekişme olur. Dolayısıyla Kim Jong-un'u değerlendiren herkes Kim Jong-un'un Kim, jong Kim Song-un'u takip ettiğini evet. ve Kim jong geçmek istediğini söylüyor. Evet. Bu birincisi. İkincisi de bu tip liderlerin genelde kendini ispatlama, bir şekilde e, kendi, kendine olan güvenini arttırma girişimleri oluyor. Evet. Ve bu girişimlerden bir tanesi olarak görülüyor liderlik analizinde. Dolayısıyla son e, bu konuda Kuzey evet. Kore konusunda çalışan son uzmanlarından biri yaptığı rap, yazdığı raporda da bunun çok fazla büyütülmemesi gerektiğini, evet. dolayısıyla Kim Jong-un'a büyümekte olan bir ergen muamelesi yapılması gerektiğini önerdi. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, programımıza devam ediyoruz. Size iyi günler, e, Kılıç kanat Evet. E, şimdi programımıza aktörlerle devam ediyoruz. E, Kuzey Kore'deki önemli aktörleri hemen gündeme getireceğiz. Evet, e, aktörlerimizi şu anda ekranda görüyorsunuz. E, hemen aktörlerimize geçelim. E, genel görünümden sonra e, aktörlerimizin ne yapmak istediğini. Buradaki çıkarlarını hemen size aktaralım. İlk aktörümüz Çin Halk Cumhuriyeti. Burada biz daha çok ülkeler arası bir gerilim olduğu için bu isimleri seçtik, ülkeleri seçtik. Çin Halk Cumhuriyeti'nin buradaki çıkarı aslında şu. Az önce Kılıç Kanat da söyledi. Mesele biraz şöyle bir şeydi. Çin şu anda Kore'yi bir tampon devlet olarak görüyor. Kendi çıkarları için kontrolü şart olarak düşünüyor ve kendisinin muhtemel bir uzantısı olarak görüyor. O yüzden de bir hak iddia ediyor ülke üzerinde. Yine Çin'in bir başka pazarlık e, nesnesi olarak görüyor Kuzey Kore'yi ve Amerika ile Tayvan konusunda pazarlığın bir unsuru olarak görüyor. Eğer Tayvan'da Amerika geri adım atarsa muhtemelen Çin'de burada geri adım atacaktır. Ancak şu anda Kuzey Kore'ye mesafeli. Evet ikinci aktörümüz Amerika. Amerika'nın da ki buradaki pozisyonu önemli. Çünkü Amerika uzun zamandır Pasifik'e girmeye çalışıyordu. Politikasını değiştirmişti. Pasifik'te de etkili olmaya çalışıyordu. Bunun için meşru bir gerekçeye ihtiyacı var. Bu krizde Amerika'ya özellikle Patriot füzelerini şu anda Okinawa'ya ve Japonya'ya yaklaştıran, Tokyo'ya yaklaştıran Amerika için iyi bir mazeret olmuş oldu. Amerika'da böylece hem müttefiklerine sizin arkanızdayım, ...ve her zaman Pasifik'te olacağım mesajını verdi... ...hem de askeri olarak daha fazla yaklaştı. Evet, üçüncü aktörümüze bakalım. Üçüncü aktörümüz Kim Yongun un genç lider... ...29 mu 30 mu tartışmalı yaşı. Kendisi batıda okudu, o yüzden de liberal bir beklenti vardı... ...ancak böyle olmadı. Kim Yong'un un ilginç birisi Michael Jordan hayranı... ...daha önce de zaten geçtiğimiz aylarda... ...ünlü NBA oyuncusu Dennis Rodman'ı ülkeye davet etmişti... PlayStation oynamayı seven, genç, toy, cahil birisi olarak görülüyor. Ancak arkasındaki kritik isimler rejimin bekçileri, en başta da kendi öz halası ve eniştesi. Bunların ikisi de, iki kişi de 40 yıldır ülkeyi yöneten bürokratlar olarak Kim Jong-un'un arkasındaki önemli isimler. Evet, bir sonraki aktörümüze bakalım. Bir sonraki aktörümüz Güney Kore. Güney Kore tam anlamıyla bir korku yaşıyor. Daha önce de Güney Kore e, ekonomik açıdan gelişmiş ancak askeri açıdan batıya bağımlı bir ülke. O yüzden de bir panik yaşadığından bahsedebiliriz. Amerika ile iş ile kendisini e, güvenli hissetmeye çalışıyor. Bir sonraki aktörümüz Japonya. Japonya ile Amerika arasında aslında Japonya'da yükselen milliyetçilik nedeniyle e, belli alanlarda bir gerilim vardı. Ancak şu anda Japonya... Tam anlamıyla Amerika ile aynı çizgiye gelmiş durumda Patriotlara ev sahipliği yapıyor ve ülkedeki 1 milyona yakın Koreli nedeniyle Kore'de hakkı olduğunu ya da etkisi olduğunu söylüyor ve Kore'deki yatırımlarını da korumak istiyor. Evet son olarak e, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu koyduk buraya. Aslında bunu koymayabilirdik de çünkü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nükleerle ilgili müzakereleri yöneten kurumdur aslında. Ancak NPT'nin e, dışına çıktığı için yani bu çerçevenin dışına çıktığı için tam anlamıyla etkisiz hale geldi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve aktörlükten çıktı. Bir yok aktör olarak onu buraya e, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu oyun dışı kalan bir aktör olarak e, aktarıyoruz. Evet. Risk analizi ile programımıza devam ediyoruz programımızın son bölümü evet risk analizindeki başlıklarımızı hemen aktaralım Kıtlık ve ekonomik çöküş Güney Kore ile sınır savaşı Amerika ile nükleer savaş Evet kıtlık ve ekonomik çöküş biraz önce de zaten anlattık ekonomik olarak çok zor durumda Kore o nedenle kıtlık artık kontrol edilemeyecek duruma gelmiş durumda ve ülkede siyasi bir risk de yaratabilir Ülkede reform yapılamıyor çünkü eğer reform yaparsa ülkedeki eski bürokratların ayağına basacak Kim Jong-un ve bu da hem kendi babasının ve dedesinin mirasına karşı çıkmak hem de yaşlı kurtları ürkütmek olacağı için ülkede darbeye yol açabilir ve bu iki kritik tercih arasında sıkışmış durumda. Evet Güney Kore ile sınır savaşı ikinci risk bu. Güney Kore ile konvansiyonel bir savaşa girebilir iki ülke Kuzey Kore ile Güney Kore. Bu noktada Kuzey Kore kesinlikle güçlü görünüyor. Ancak Güney Kore'nin de müttefikleri var. Amerika var, Japonya var arkasında. Buradaki muhtemel bir sonuç da çok büyük ihtimalle Kuzey Kore'ye Güney Kore'ye direnemeyen Kuzey Kore liderinin ve ailesinin Çin'e kaçmasıyla sonuçlanabilir. Peki neden bu olmuyor? İşte bu da üçüncü riskimiz. Çünkü Amerika ile nükleer savaş riskini göze alabilir Kim Jong-un. Bu düşük bir ihtimal olsa da konvansiyonel bir savaşta kazanamayacağını bilen Kuzey Kore hemen elindeki güçlü nükleer envanterini kullanarak nükleer silahlarını kullanarak imkansız olmayan bu seçeneğe gidebilir. O yüzden de şu anda kriz halen devam ediyor. Evet şimdi gelecek senaryolarıyla programımızı kapatacağız. Gelecek senaryolarında 3 ayrı senaryomuz var her zamanki gibi. Felaket senaryosu, üçüncüsü nükleer saldırı ve zincirleme misillemeler. Evet nükleer bir saldırıyla Kuzey Kore eğer Amerika'ya Amerikan hedeflerine veya bölgedeki Amerikan müttefiklerine saldırırsa muhtemelen Amerika'nın da buna cevap vermesi gerekir. Bu da bir dünya savaşı olmasa bile bölgesel bir nükleer savaşa yol açabilecek bir risk. Evet kabul edilebilir senaryo en fazla ihtimal dahilindeki senaryo. Çünkü sürdürülebilir kriz var şu anda. Yine Kuzey Kore'yi gıda karşılığı masaya çekmek, belli nükleer tesisleri kontrole açmak ve böylece eski kriz durumuna eski noktaya dönmek bir alternatif olabilir. Ve üçüncü e, senaryomuz, üçüncü senaryomuza bakalım en iyi senaryo. Bu senaryoda entegrasyon adımlarının atıldığı, ortak ticaretin geliştiği, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin birleştiği, bir ülke, bir gelecek. Bu şu anda çok uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Ancak en iyi senaryo iki ülkenin birleşmesi. Nasıl Almanya birleşerek açtıysa iki ülkenin de birleşerek krizi aşması. Evet programımız burada sona eriyor. Kuzey Kore'deki krizi size anlatmaya çalıştık. Kuzey Kore'deki krizin parametreleri bunlardı. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler.